Evet arkadaşlar 12 Ocak Cumartesi 2019 yılı 12 Ocak Cumartesi'nin e, formülleri bir videomuzu buraya çektik. Sonuna kadar izleyin. Devamında ikinci bir e, videomuz hemen peşinden geliyor. Orada da başka bir formül var. Şimdi bu formülde 3 maç seçiyoruz. 3 maçın 2 tanesinde 3 ihtimalini oynuyoruz. Bir tanesinde de gollü oynadık burada arkadaşlar. Şimdi bunu tutma ihtimali var mı derseniz hemen bir tane tutmuşunu göstereyim. Bakın bu 6-1-2019 pazar günü e, Çektik bu videoyu Bunları izliyorsanız bunu göreceksiniz Bakın burada yine 3 maç oynamıştık e, 3 maçın 3 ihtimalin 3'ünde oynadık burada Hemen 4. kuponda bakın 220-198-228-0-1-1 diye yazıyor Arkadaşımızın biri formül, e, yorum yazmış Demiş ki 9-18 kupon oynadık burada Yanlış oynamışsın Hata 27 kupon Bir şeyi gözden kaçırmış 3'ün 3 ihtimalle 3 kombinasyonları 27 kupon tutar bu. 2 tane 3 var, bir tane 2 ihtimalle. Sondaki 1 ve 0-2 çifte şansı. 2 ihtimal onu görmemiş herhalde. O yüzden onu uyaralım. Şimdi devam edelim. Şimdi 12 Ocak Cumartesi'ye devam ediyoruz. 3 maç seçtik. Bu sefer 104, 106 ve 105. maçları seçtik arkadaşlar. 104 ve 106. maçları 3 ihtimalli de oynuyoruz. Bu şekilde konti garanti 105'te çok büyük ihtimalle... E, tutma ihtimali var. 2-3 6 olabilir diye oraya yazdık. Üst olunca da tutsun diye 2-3 veya 4-6 gol dedik arkadaşlar. Şimdi burada 18 kupon var. 9-9 2 e, kağıtta anlatıyorum size. Şimdi burada yaklaşık 8-10 ganyan oluyor zaten. Daha fazla da olabilir. Cebinizde bu. Siz buraya 2 tane 18 kupona banko maç ekleyeceksiniz. 1 veya 2 tane. 2 tane eklerseniz alacağınız para daha da fazlalaşır. Önemli olan verdiğimiz parayı kurtarıp üzerine çorba parasını almak ee, önemli olan bu. Çünkü sürekli para kaybedip bir kere aldık. kaybetip bir kere al. O zaman zarardasınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 104 106. Şimdi birinci satıra bakın hemen yukarıda. 104'ü 3 ihtimal oynadık. Oynadık ya. 104, 1, 1, 1 yan yana yazdık. Bakın 104'ü 3 tane 1, 1, 1 yazdık. 104'e birinci satırda devam ettik yukarıda. 0, 0, 0 dedik. Aşağıda birinci satır devamında 2, 2, 2 dedik. 104'e Tekrar üste geçtik. 106'ya geçtik bu sefer. 106'ya 3 ihtimal dedik. 1-0-2'yi yazdık. Devamında tekrar 1-0-2'yi yazdık. Yine 106'ya. 3. satırı aşağı. 2. satır devamını aşağı indik. 106'ya yine 1-0-2'yi yazdık. Yukarıda 3. satır dedik. 105'e 2 ihtimal oynuyoruz. 2-3 gol ve 4-6 gol. Burada 2-3 golü komple bütün 9 kupona. Buradan ilk 9 kupona yazıyoruz. 3. satıra bakın ve devamına bakın. Üstü alta. 105'i komple 2-3 gol. 2-3 gol, 2-3 gol, 2-3 gol, gol. Yukarıdan aşağı 9 tane kupon. Birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon diye arkadaşlar yazıyor. Şimdi bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geldi. Şimdi 104 ve 106. maçlar aynı. Aynısını yazıyoruz. Bakın birinci satıra bakın. 104, 3 tane 1. 104, 3 tane 0. Altta birinci satır devamında. 104, 3 tane 2. İkinci satıra bakın yukarıya. 106, 1-0-2. Devamında yine 106, 1-0-2. Altında ikinci satır devamında 106 yine 1-0-2. Şimdi 105. maça bakın. 2-3 ve 4-6 gol oynadık. Biraz önce 2-3 gol oynadık. 2, 1. 9'da. Şimdi 2. 9 kupona 4-6 golü. Komple banko. Hepsine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi toplam 18 kupon. Siz şimdi buraya 2 tane maç yazdığınızda takip ettiğiniz maçları yazın arkadaşlar. Takip ettiğiniz takımları İlk yarı ikinci yaraları yazın. Özellikle kesin alır diyorsanız onun ilk yarı ikinci yar sonuçlarını yazın. Özellikle e, ganyon yüksek olsun. Burada yaklaşık 10 ganyan var. 8-10 ganyan. 8 ganyan olsa arkadaşlar 2 tane 3. İlk yarı ikinci yarı 3 ganyanlık bilseniz 3 görüş 3 9. 8 de burada var. 8 kere 9 72. 3 miste yapsanız 200-2007 milyon tutar arkadaşlar. En az yatırdığınız para 18 çarpı 3 54 lira. Yani arkadaşlar az kazan öz kazan